Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz gündem korona ve korona virüsü hakkında size ufak tefek bir şeyler, bir görsel paylaşmıştım. Daha önceden arkadaşlar altına yorum yapmıştı. Gündem şuydu. Yani o zamanki gündemde, şu andaki gündemde zaten korona. E, korona virüsüne karşı motosiklet ekipmanlarımızı, aksesuarlarımızı ve giyimimizi nasıl temizlemeliyiz? Birkaç tane öneri sıralayacağım. E, siz de isterseniz altına ekleyebilirsiniz. Ben e, diğer arkadaşlarımın verdiği bilgilerden de detayı vereceğim ee, güvenlik önlemleri şunlar COVID'e karşı alacağımız motosiklet ekipmanlarında yani kask, mont, pantolon, eldiven gibi şeylerde ee, sürerken kaskı vizörünü mutlaka kapalı tutun diye bir öneri vermiş arkadaş bu gerçekten önemli ee, ikinci öneri ise balaklava veya maske takmak bu da gerçekten önemli korumamızı ne kadar iyi tutarsak o kadar ee, bu virüsten korunuruz, aynı zamanda hani bazı yerleri alkolle ile temizlemek e, veya dezenfektan kullanmak galiba belli bir yere kadar e, sizi koruyor. Yani işte Ellerinizi sabunla yıkamak, her dokunduğunuz yerden sonra e, kendinizi, e, ellerinizi özellikle ağzınıza götürmemek, burnunuza, yüzünüze götürmemek ve sabunla yıkayıp, dezenfekte etmek çok daha iyi bir önlem diyorlar. Ben de birkaç tane profesörün kanalından dinledim. Onların kanalından söyledim. Şu şekilde mesela dokunmak, benim de dokunma alışkanlığım var. Onları bırakmak gerekiyor. Mont, pantolon ve eldivenimizde ee, olabildiğince dezenfekte etmek için isterseniz hani hypolim spreylerden e, ya da işte kolonya spreylerinden kullanın. İsterseniz tamamen yıkayın kullanın. Ama tabii hani bunların yıkama talimatlarında e, uymak gerekiyor. E, çünkü hani e, o tip e, ekipmanlarınızı giyim aksesuarlarınızı yüksek sıcaklıkta yıkarsak biliyorsunuz bozulabiliyorlar. O yüzden de hani, kolonya ile dezenfekte etmek spreyli dezenfektan ...larla dezenfekte etmek biraz daha iyi olabilir. E, kaskınızı yıkayın, ekipmanlarınızı yıkayın, iç petlerini yıkarken dikkat edeceğiniz şeyleri de ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi onları çok aşırı yüksek sıcaklıklarda yıkayamıyoruz. bu yüzden de galiba e, onları tam dezenfekte edemiyoruz. O yüzden e, onların içine de kolonya spreylerden kullanabilirsiniz. Ama yıkarken eğer yıkayacaksanız ve sonra kolonyalı, kolonyalı e, sprey ile spreyleyecekseniz... Ee, şöyle yapın diye bir tavsiye vereyim, ee, bu içindeki e, pedleri çıkartın, e, ılık suda yıkayın yani 40 derece suda yıkayın e, Normal kurumaya bırakın, sonra kolonyalı bir, e, kolonya spreyiyle ile spreyleyin e, Ve ondan sonra giyin, giyerken de mutlaka maske takın, balaklava takın ki e, ne ondan size ne de sizden e, ona tam yıkanmamışsa veya işte e, pedlerin içine gelmişte eldiveninizi bırakmışsanız ve o eldivenlik gün içinde de kullanmışsanız onu tam dezenfekte edememişsiniz demektir. Etmek için de kolonya spreyi bence en iyi çözümlerden bir tanesi. Bir arkadaş da demiş ki eldivenin altına laboratuvar tipi eldiven takın. Evet, bu da bir seçenek. hani ne demiş hastane tipi eldivenler, laboratuvar tipi eldiven Bilmiyorum belki de hani bunu paylaşan arkadaş e, doktordu, laboranttı veya işte hastane çalışanıydı. Öyle bir e, detay yazmış. E, ben bunların haricinde bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu da e, dışarıdan diyelim yemek alan arkadaşlardan veya işte kuryelerden teslimat alan arkadaşlardan, teslimatçılardan, paketçilerden teslima teslim e, yemek gıda ürün alan arkadaşlara bir önerim var. Alıcılara bir önerim var. Sonra kuryelere bir önerim. Var. Kureler zaten gerekli olan her şeyi yapıyorlar, ee, kargolarda gerekli olan her şeyi yapıyorlar, bütün güvenlik önlemlerini, virüse karşı olan tüm güvenlik önlemlerini alıyorlar. Ee, işte eldiven takıyorlar, spreyliyorlar, ee, hani olabildiğince dezenfektli şekilde size bir ürünü getiriyorlar ama siz bir ürünü alak, alırken para alışverişi yapıyorsanız, parayı alıp verdikten sonra ellerinizi mutlaka dezenfekte edin, yıkayın, sabunla yıkamak her zaman daha iyi oluyor diyorlar. Burada tekrarlamış olayım. E, i̇kincisi de e, onu aldıktan sonra torbaları da dezenfekte edin veya ürünün kutu dışında dezenfekte edin. Kutunun içinde bir paket varsa onu tekrar dezenfekte edin e, ve hani elinize Yani Bunlar önlemler. Hani bu kadar da gerek var mı acaba diye düşündürtüyor bazen. E, ama hani işte biliyorsunuz WhatsApp'tan bir sürü video geliyor herkese bir sürü şey geliyor herkese e, tedirgin edici videolar geliyor bazıları ne kadar doğru, bazıları gerçekten korona yüzünden mi bu hale gelmişler, emin olamadığımız videolar, bazıları da e, eminiz, hani ama bazıları bu ülkede yaşanmayan, İtalya'da yaşanan ölümleri, ölümleri gösteren videolar, hani biz dezenfektör önlemlerini alalım, ee, yani virüs bize bir şekilde dokunmasın çünkü bu virüs gerçekten tehlikeli, dünya genelinde de çok yayılıyor dün açıklandığına göre ölüm sayısı 93'e mi düzlemeydi mi, 95'e mi gelmiş. O yüzden de hani dikkatli olursanız biz mağaza dahil hani dikkatli olmaya çalışıyoruz. Müşterilerle uzaktan ilgilenmeye çalışıyoruz. İşte müşterilere işte ne denir hani uzaktan ilgilenip sunmaya, detaylarını vermeye çalışıyoruz. Ben de videolarla bunları size aktarmaya çalışıyorum. Yani mağazalara çok uğramamaya çalışın arkadaşlar. Çoğunlukla internet sitemiz zaten açık. Kargo muz çalışıyor. Kapıda nakit ödeme imkanımız da var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Gelince kargo size 3 gün içinde geliyor zaten bizden sipariş ettiğinizde. Ancak olmayan ürünlerde de ithalatçı firma bize ilettikten sonra 3 gün içinde size ulaşıyor. Onu da hatırlatayım. Covid hakkında hani konuşmam, yani benim bilgim dahilinde konuştum tabii ben. Detayları siz zaten hani benden daha iyi biliyorsunuzdur. Doktor arkadaşlar vardır kanalda, hekim arkadaşlar vardır, bilgili insanlar vardır. Onların bilgileri bizler için gerçekten çok önemli çünkü sağlık çalışanlarımızın değerini burada da hani bilime ne kadar ihtiyacımız var burada da anlamış olduk. Hastanelerimiz e, deki hani e, hasta sayısının artmaması için kendi güvenlik önlemlerimizi sıkı tutarsak herhangi bir şekilde e, bu virüsten etkilenmeyiz ve atlatırız ülkemiz de atlattır e, umarım yararlı olmuştur bu video ben de hani e, kendince detaylar vermeye çalıştım bu konudan çok yetkili olmasam da e, motosiklet aksiyonlar hakkında yani giyim ekipman konusunda eğer detay vermek istiyorsanız hani şu şekilde temizleyin bu şekilde temizleyin daha iyi olur diyebileceğiniz bir konudaysanız siz de detayları yorum kısmına yapabilirsiniz. Umarım hiç kimseye COVID-19 koronavirüsü bulaşmaz. Hepimiz sağlıklı günlerde, mutlu günlerde tekrar gezilere, etkinliklere katılabilecek kadar sağlıklı oluruz. Hepinize iyi sürüşler.